Bir motor ileri butonuna basıldığında ileri dönecektir. Stop butonuna basıldığında veya aşırı akım projesi açma verdiğinde duracaktır. Geri butonuna basıldığında ise geri yönde dönecek stop butonuna basıldığında veya aşırı akım açma verdiğinde duracaktır. İleri dönerken geri butonuna basıldığında veya geri dönerken ileri butonuna basıldığında motor yön değiştirmeyecek. İleri ve geri kontaktörleri aynı anda devreye girmeyecektir. Şimdi... Ee, basit bir ileri geri devresi bu. Tamam mı? İleri butonu input 0.0 0.0 neyi çalıştıracak? Q0.0 çıkışı ne? İleri çıkışı Q0.0 Evet. Geri input 0.1 evet. Çıkışı Q0.1 Stop butonumuz hangisi? Input 0.2 Input 0.2 stop, başarılık input input 0.3'te durduracak motor. Şimdi Bilmiyorum, bunları bir adım adım gidelim önce. Tamam mı? Önce input 0.0'a basıp Q0.0'a çıkış verdirip değil Niyazi? Input 0.0'a bastık, Q0.0'ı çalıştırdık. Burada kalıcı bir çalışmadan söz ediyoruz. Yani stop butonundan bahsedilmiş, aşağı akım nöresinden bahsedilmiş, bunlar durdurma şartları yani kalıcı bir çalışma var. O yüzden burada setlemek, bantıklı setledik, bir bir. Q0.0'a. Bu çalışmayı sağladık mı? Sağladık. Ondan sonra, bunun ikinci çalışması neydi? Stop butonu ile durdurulması, input 0.0, stop butonu neydi? İki. Bu neyi durduracak? Q0.0'ı resetlenecek, durdurdu mu? Durdurdu. Bir başka şart daha arıyoruz. Ne? Aşırı akım bölgesine basıldığında da dursun. Şimdi ben buraya stop button ile aşırı akım bölgesine ekleyeceğim. Kontak olarak ekleyeceğim aşırı akım bölgesini. 95-96 veya 97-98 artık e, hangisini kullanırsanız. Burada 95-96 değil, 97-98 normalde açık kontağını kullandık. Selim bağlayacağım buraya paralel bağlayacağım. Paralel bağlayacağız. Niye? Çünkü Eğer CV ikisinin birden devreye girmiş olması lazım. Hem aşırı akım atması hem de benim stop butonuna basmam lazım ki dursun. Ama aşırı akım növesinin devreye girmesi veya stop butonuna basmak iki şarttan bir tanesi devreyi durdurmak için yeterli olacaktı. O zaman ilk oyduk aşırı akım yani ilk 0 koydum. Bastım çalıştırdım bastım durdurdum veya aşırı akım növesi açma yaptı durdurdum. Diğer şartlı e, üçüncü şartla bakalım geriye bastığınız zaman geri gidecekti. Geri hangisiydi? İmpul 0.1, aynı devre Q 0.1 steady. Yine ne oldu? İmpul 0.0 veya impul 0.3 yani aşırı akım döneris veya aşırı akım döneris veya stockton'un devreyi dolduracağı yani. Q0.1'i resetle çekilir, input 0.2, input 0.3 Şimdi Ben burada Set ve reset devrelerinde altta kaç tanesini setleyeceği veya kaç tanesini resetleyeceğini Yazabiliyordum. Bakın Durdurma şartı bunda da aynı Burada da durdurma şartı da aynı gördünüz mü? O zaman bunu yapacağım. Q0.0'un altında Q0 2 biti yazarım Bu zaman ne olur? Stop sonuna varsılığında veya aşırıak bölgesi Açma verdiğinde ileri çalışıyorsa veya geri çalışıyorsa fark etmez. Hangisi çalışırsa çalışsın ikisini birden devre dışı bırakır. O zaman onun altına ikiye yazdığım zaman bir en alt koymama gerek var mı? Evet. Yok. En alt sıltırı Şimdi başka şartlarım vardı. Bunlar neydi? İleri çalışırken geri veya geri çalışırken de ilerinin devreye girmemesi lazımdı. Onu da sağlarız. Yasaklama kontakları var benim? Yani Q0.1'e Q0.0'a karşılıklı kapıları koyarız. Şimdi bakalım devre ne oldu? İput 0.0'a bastım mı? İleri çalıştı mı? Çalıştı. İleri çalıştı, çalışmasını sürdürüyor. İleri bu kontağı açar mı? Açar. Ben girip input 0.1'e bassam dahi Q0.1 setlenmez. Tamam mı? Veya Dersiyle geçerlidir. İlk 0.1'e bastı. Q0.1 motor geri dönmeye başladı. Bu ara şurada Q0.1 kontağı e açtı. Bu kontağı açtığı için ben gelip ilk 0.0'a basam dahi burayı çalıştırmaz. Yani mantık olarak devrenin daha düzenli gözükmesi için şu en alta yazdığım 3. network'ü bu araya alabiliriz. Yani 2'yi alabiliriz. 2'yi de 3'ün network'a alabiliriz. Tamam mı? Devre bu.